Merhabalar 14 Haziran 2022 tarihinde yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu videoda bu dolunayın etkilerini paylaşıyor olacağım. Akabinde burçlara ilişkin yorumları da aktarıyor olacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa, abone olarak desteklerini gösterirlerse ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Şimdiden abone olan herkese teşekkür ediyorum. Bakalım 14 Haziran tarihinde meydana gelecek olan bu dolunay nasıl gerçekleşiyor olacak, hangi etkiler altında gerçekleşiyor olacak bunlara bir göz atalım. Evet 14 Haziran saat 14.50 civarında meydana gelecek bu dolunay. Yay burcunun 23 derecesinde yay ve ikizler aksının hareketli olduğunu görüyoruz. Terazi burcunun 20 derecesinin yükseldiğini ve aynı zamanda... Dolunay'ın da haritanın 3. evinde etkili olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, terazi burcu yükseldiği için özellikle burada gündemimiz daha çok ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler e, birden fazla insanın dahil olduğu gruplarla alakalı konular olacaktır. Terazi burcunun yöneticisi Venüs'ün ise A'nın haritasında 8. evde olduğunu Boğa burcunda olduğunu görüyoruz. Yani Venüs aslında e, yönetici konumda olduğu bir burçta ve güçlü bir konumda Bununla birlikte Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile çok yakın bir kombinasyonda olduğunu söyleyebilirim. Ee, kuzey Ay Düğümü 22 derece Boğa burcundayken Venüs de 19 derece Boğa burcunda. Hal böyleyken tabii ki burada Venüs'yen etkilerin özellikle kadersel anlamdaki tesirini artırıyor. Aşk, ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, sanat, moda, kadınlar e, parasal konularla ilintil olarak oldukça kadersel bir sürecinde bu dolunayla beraber tezahür edeceğini söyleyebiliriz. E, burada daha çok Venüs'ün Boğa burcunda olması kaynaklar, harcamalar, bütçe, ekonomi bu gibi alanlarda ekstrem durumları getiriyor ki zira Uranüs'te. Bu ikiliye eşlik etmekte. Dolayısıyla ekonomik piyasalarla alakalı beklenmedik durumlar tezahür edebilir. Gündemin ana maddesi daha çok bunlar olabilir. Ortaklıklar, evlilikler, ikili ilişkiler, birliktelikler namına da krizli durumlar ortaya çıkabilir. Yeni birliktelikler ve ortaklıklar başlarken bazı birliktelik ve ortaklıklarda son bulabilir gözüküyor. Evet, e, burada aslında Vertex ve bulunması bize şunu gösteriyor. Olaylar oldukça kadersel. Dış etkenlerin, dış faktörlerin hayatımızdaki tesiri büyük. Dolayısıyla bizim her ne yaşanıyorsa, aniden başımıza gelen bu durum her neyse, olaylara biraz daha profesyonelce yaklaşıp kriz yönetimini doğru bir şekilde sağlamayı becerebilmemiz gerekiyor. E, bu noktada Dolunay'ın temel gündemini bu şekilde e, belirtebilirim. Dolunay aynı zamanda 3. evde meydana geliyor demiştik. Üçüncü ev nedir? Bizim zihinsel potansiyelimiz, düşünme biçimimiz, iletişim şeklimiz, yakın çevremizde olan ilişkimiz ve bağlantımız. Aynı zamanda anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, kısa mesafeli seyahatler, trafikle alakalı konular, araçlarla alakalı konular gündemde gibi gözüküyor. Bu bağlamda özellikle... Bazı sözlerin, bazı anlaşmaların, bazı gündemlerin tekrar ortaya çıkacağı ki 3 9 aksasında iletişim trafiği ile ilintili akslardır. Haberleşme trafiğiyle ile ilintili akslardır. Bu bağlamda bazı konular ortaya dökülecek, serilecek gibi gözüküyor. Dedikoduların çok hat safhaya çıkacağı, ekonomik anlamdaki gelişmelerin de çok fazla dilde olacağı bir gündem olacaktır. Bunun yanı sıra bu dolunay aynı zamanda balık burcundaki Neptün'de kare görünüm yapıyor arkadaşlar. Ee, bu da 3. evden pardon 6. evden 5 ve 6 aksından e, kara görünüm yapıyor olacak e, bu dolunaya. Aslında Apex noktasının Neptün olması bu Neptün yani etkiyi e, artırıyor. Belirsizlik hakim önümüzü göremiyoruz puslu bir suyun içerisindeyiz. Bir takım sözler verilmiş olabilir, bir takım vaatlerde bulunulmuş olabilir ama bunların netliği söz konusu değil arkadaşlar. Bunlar özellikle değişken burçların hakimiyetinden mütevellit her an değişebilir koşullara sahip. Hal böyleyken ortalıkta bir gerginlik söz konusu. Aldanmalar, yalan sözler, dedikodular, iftiralar ön plana çıkabilir bu dolunayla beraber. Sarsıcı etkiler var. Her duyduğumuzda inanmamalıyız kendimizden emin olmadığımız konularda taahhütlerde bulunmamalıyız, sözler vermemeliyiz. Bununla birlikte bazı aslında gerçekliklerin de ortaya çıkacağı bir süreçtir. Bazen gerçeklerle yüzleşmek de bizi oldukça sarsar. Eğer bugüne kadar hayal dünyasında yaşıyorsak, pembe bulutların üstünde yaşıyorsak, kendimize ideal bir dünya yarattıysak kafamızın içinde işte bu gerçeklikler önümüze bu dolunayla beraber serilebilir. Özellikle iş hayatı, günlük düzen, rutinlerle alakalı... Ee, bir takım şeylerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bağımlılıklar, saplantılar, takıntılar, e, zaaflarımız ön planda olacaktır. Tabii bağımlılık derken illa uyuşturucu alkol gibi konulardan bahsetmiyorum ama e, yeme bağımlılığı olabilir, tembellik olabilir. Yani günlük hayatımızın kalitesini düşüren, sağlığımızın e, ve sağlıklı yaşamamızın önünde engel olan bir takım alışkanlıklar ve bağımlılıklarında artık sert bir şekilde kopması ile ilgili gelişmeler, haberler gündemde olabilir gözüküyor açıkçası. Burada tabii e, Venüs-Kuzey düğümü kavuşumu ve Neptün-Juno kavuşumu aslında bir takım kadarsel ilişkilerin de bu zorluklardan büyüyerek filizlenerek çıkma ihtimalini de ortaya çıkarıyor. E, ve bununla birlikte Koç Burcu temaları çok yoğun. Anın haritasında 6. ev temaları çok yoğun. Yani hayatımızda bir takım şeyler oluyor. Sözler duyuyoruz. Duyduğumuz sözlerden mütevellit hayal kırıklığına uğruyoruz. Bazı yanılsamalar içerisindeyiz ama bir taraftan da ciddi bir koşturmacamız var. Birden fazla işle aynı anda meşgulüz. E, İkili ilişkiler namına bazı problemleri çözmeye çalışıyoruz. Karşımızdaki muhataplarımız genelde abartılı tavır ve tutumlarda bulunuyor olabilirler. E, hal böyleyken ve retro gezegenler özellikle Plüto Retrosu, Satürn Retrosu, ile beraber karmik döngünün de dördüncü evde bizim kökten değişmemizin artık gerekli olduğu alanlarda bizi etkilemeye başladığı bir dolunay. Ee, Tabi burada negatif söylemlerde bulunmuşum gibi gelebilir ama aslında yeni ay ve dolunaylar ve sert açılar bizim gerçeği bulmamız, keşfetmemiz ve bununla beraber artık önümüzde daha sağlam, daha stabil bir yol çizebilmemiz adına o altıncı eve doğru ilerlememiz adına şans getirecektir. Burada Mars-Chiron kavuşumunun da etkili olduğu ve Mars-Chiron kavuşumuna şans noktasını da eşlik ettiğini görüyoruz. Oldukça ilginç bir kombinasyon. Yaralarımızın üstüne üstüne gidiyoruz. Yaralarımız artık gözle görülür hale geliyor arkadaşlar. Belki de insanlar yaralarımızın üstüne geliyor. Artık hasır altı etmiş olduğumuz konular gözler önüne serilmiş vaziyette. Ve şansımızın da bu yaralardan ortaya çıkacağı gibi bir gerçeklik var. Yani yaşadığımız bir sağlık problemi varsa, bir iş problemi varsa, hayatımızın düzeni, rutini hiçbir şekilde istediğimiz gibi akışta değilse bunlarla ilintir olarak aslında yaralarımızdan gelen ilhamla, şansla, destekle bir takım menfaatler elde edeceğimizi görüyoruz. Yani aslında korktuğumuz şeyler bizim şansımız olabilir, bizim bereketimiz olabilir gibi de gözüküyor. Özellikle iş arayanlar, işiyle alakalı sıkıntılar yaşayanlar, sağlıkla alakalı problemler yaşayanlar varsa bu süreçte oldukça şanslı etkilere sahip olacaktır. Süreç her ne kadar yıpratıcı olursa olsun. Evet, Satürn'ün de dediğim gibi bu Dolunay'a güzel bir üçgeni var arkadaşlar. Dördüncü ev sonu ve beşinci ev başlangıcından geliyor bu destek. Özellikle bugüne kadar inşa etmiş olduğumuz değerler, ailemiz, çocuklarımız, bizi mutlu eden gelişmeler bunlarla alakalı aslında ne kadar... Yol kat ettiğimizi ve bunların, bu değer yargılarının, çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığının esasında artık alınmaya başladığını hissettiğimiz bir dolunay süreci olacak. Evet bu dolunayda Satürn Retrosu ile beraber öncesinde emek göstermemiş, çaba göstermemiş, art neydi davranmış arkadaşlar varsa bazı yanılsamalar ile karşı karşıya kalırken bazı arkadaşlar ise hayallerindeki gerçekliğe bugüne kadar vermiş oldukları emeklerle birlikte ulaşmaya başlayacak gibi gözüküyor. Evet, e, Dolunay'a dair anlatmak ve aktarmak istediklerim bunlar. E, yeterince de detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım sizlere. Şimdi bakalım 12 Burcu neler bekliyor olacak. Hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç Burçları. Yay Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 9. evinde etkili olacak. 3. Aks, 9. Aks bununla beraber... Aynı zamanda balık burcunun bulunduğu 12. ev aksı ve satürnün desteğiyle 11. ev aksında hareketlilikler var. Bunun yanı sıra koç burcunda yani burcunuzda ve 1. evdeki yoğunlukta oldukça fazla. Yeni girişimlerde bulunmak o üzerinizdeki ölü toprağına atmak adına eylemsel bir enerjidesiniz. Ancak duyduklarınız size söylenen sözler kararlarınız, belki aniden ortaya çıkan evraksal işlemler, hukuksal gelişmeler gündemde olabilir. Bu noktada inançlarınızı ve değer yargılarınızı çokça sorgulayacağınız bir süreç olacaktır. Özellikle sosyal medya platformlarında, yurt dışı ile alakalı konularda güvendiğiniz bir takım insanlar varsa onlara karşı biraz daha temkinli olunması gerektiği sizin yerlerini verebilir bu Dolunay. Ancak uzun vadeli hedefleriniz doğrultusunda çalışmak ve çabalamak adına, iyi kadınları atmak adına da uygun bir süreç olacaktır. Yalnızca her duyduğunuza inanmayın. Arkanızdan çevrilebilir, çevrilebilen işler olabilir. Dolayısıyla bir tık daha temkinli olun. Dedikodu enerjisi çok yüksek olacak. İfşa enerjisi çok yüksek olacak bu donlayda. O yüzden her duyduğunuza biraz temkinli yaklaşırken sırlarınızda kimseyle paylaşmamaya gayret gösterin derim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Yay burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 8. evinde etkili. 8. ev, 2. ev, bununla birlikte 11. evde bir tek ara görünüm meydana gelmekte. Daha çok parasal konuların gündeminizde olacağını görüyoruz. Borçlar, ödemeler, bütçe dengesiyle alakalı gündemler ön planda. Bu noktada özellikle baktığımız zaman kaynaklarınızı doğru kullanmak, kazanç ve gelir gider dengesini Doğru bir şekilde oturtmak her zamankinden daha önemli olabilir. Ee, özellikle kariyer gelirlerinizle alakalı belirsizlikler veya e, bazı yanılsavalar sizi maddi anlamda zorluğa sokabilir gibi gözüküyor. Bu bağlamda e, özellikle eski bakış açılarından kurtulmanız gerekecek. Biraz krizi durumlar ile uğraşabilirsiniz. Ekstra borçlar çıkabilir, ekstrem durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar biraz canınızı sıkabilir gibi gözüküyor. Ama Retro Satürn'ün de bu dolunaya bir desteği var onun evinizden Dolayısıyla mesleki anlamda, itibar anlamında elde etmiş olduğunuz konum ve mevki sizi tekrar bu kaybettiklerinizi telafi etmeye yönelik ayağa kaldıracaktır. Üstleriniz ve yaşça sizden büyük görmüş geçirmiş kişiler tarafından destekleneceğiniz kariyerinizde bugüne kadar çaba gösterdiyseniz artık mükafatlarını almaya başlayabileceğiniz bir süreçte hakim olacak bu onlarla beraber koç Burcu egemenliği var Gezi düşmanlıklara karşı dikkatli olmanız gerekiyor arkanızdan kuyunuzu kazanlar var çok fazla sizinle uğraşanlar var O yüzden adımlarınızı temkinli atmaya gayret gösterin sevgili boğa burçları görüşmek dileğiyle hoşçakalın Merhaba sevgili ikizler burçları. Yay burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 7. evinde etkili olacak. 1. ev, 7. ev ve aynı zamanda e, 10. ev Evet, haritanızın köşe noktaları tutuluyor. Buralarda bir tek kare görünüm oluştuğunu görüyoruz. Özellikle evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar adına bir takım yanılsamalar, bazı e, gerginlikler ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Egosal çalışmalar söz konusu olabilir. Ortağınız veya eşinizin e, karşınıza çıkarmış olduğu durum, geleceğinizle alakalı yaşayacağınız belirsizliği tetikleyebilir gibi gözüküyor. Ancak Satürn'ün 9. elinizden bu dolunaya bir desteği var. Yani... Belki farklı bir yol deneyebilirsiniz yaşanan bir sıkıntı varsa, farklı bir açıdan bakabilirsiniz olaylara. Bu durum sizi kendinizi geliştirmek namına teşvik edebilir, kamçılayabilir gözüküyor. Bununla beraber çıkacağınız bir seyahat biraz uzaklaşmak iyi gelebilir. Uzun vadeli projelerinizi daha büyük perspektiften yapmaya başlayacaksınız. Belki de birilerine bağlı olarak değil de kendi kendilerini, Ayaklarınızın üzerinde durarak bazı kararlar alabilirsiniz, bazı ortaklıklar sona erebilir, ee, bazı e, evliliklerle alakalı problemler ortaya çıkabilir, aldanmalar, aldatmalar, ihanetler, e, kandırmalar, kandırılmalar söz konusu olacaktır biraz sırların ifşa olduğu bir dolunaydan bahsediyoruz. Bununla beraber Koç burcunda e, bir gezegen yılımı var, sizin 11. evinizde hedeflerinizin peşinden koşmak için her zamankinden daha hırsızsınız dostlarınızın ve arkadaşlarınızın motivasyonları ve desteği arkanızda gibi bu bağlamda özellikle kariyer gelirlerinizin artacağı yaşanan sıkıntıların sizi çok fazla yıldırmayacağı bir süreçte olacaksınız umarım keyifli bir dolunay süreci olur sizin için görüşmek üzere Hoşça kalın. merhaba sevgili yengeç burçları yay burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın e, 6. evinde etkili olacak özellikle 6. ev 12. ev Bununla birlikte balık burcunun bulunmuş olduğu 9. evde hareketlilik durumu söz konusu. Bu bağlamda özellikle haberleşme trafiği, sağlıkla alakalı konular, yurt dışı ile alakalı meseleler bu dolunayda gündeminizde olacak gibi gözükmekte. Özellikle bir rutin değiştirmek, iş hayatınızla alakalı sektör değiştirmek, pozisyon değiştirmek, düzen değişikliğine gitmekle alakalı gündemler karşınıza çıkabilir. Ama 9. evdeki e, Neptün'ün de kare görünümü bu konuda aşırı hayalperest olmamanız gerektiğini gösteriyor. Çok büyük ideallerle, çok büyük e, amaçlarla yaklaşmamanız gerektiğini söylüyor. Keza ülke değiştirmek, şehir değiştirmek gibi gündemler varsa biraz daha temkinli olunabilir gibi de gözüküyor açıkçası. E, Satürn'ün bu noktada e, bu dolunaya 8. evden kontağı ve desteği var. Bu da gerekli kaynakları bulabileceğiniz, gerekli desteği görebileceğiniz, uzun zamandır vermiş olduğunuz mücadelenin artık karşılığını alabileceğiniz, mükafatlarını toplayabileceğiniz bir sürece işaret etmekte. Ve bununla birlikte Koç burcunda ciddi bir gezegen yoğunlaşması var. 10. evinizde haritanızın tepe noktasında. Çok hırsızsınız, geleceğinizle alakalı e, artık o adımları atmak istiyorsunuz. Birden fazla fırsat belki de karşınızda bunları değerlendirmek istiyorsunuz ve rekabet enerjisinden de geri durmayacağınızı görüyoruz. Ancak e, dediğim gibi bir düzen değişikliğine gidiliyorsa ne kadar gerçekçi olunduğu konusu veya size verilen istihbaratın teyidi oldukça önemli gözüküyor. Sevgili Yengeç Burçları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçlarım. Yay burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 5. evinde etkili olacak. 5. ev, 11. ev bununla birlikte 4. evde bir tek ara açık alıp oluşuyor. Pardon 4. ev dedim ama 8. evde. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sırasıyla devam edince bazen sistemleri kaydırabiliyorum. Ne dedik? 5. ev, 11. ev ve 8. ev bunlar hangi evlerdir? Bizim risk aldığımız evler. Şanslı evlerimiz, aynı zamanda yatırımlarımızla alakalı evlerdir. Burada özellikle maddi konularda bir takım yatırımlarda bulunduysanız, kariyer gelirlerinize istinaden, muhtemel kariyer gelirlerinize istinaden... Bu noktada bazı beklenmedik borçlar, vergiler, prim alacak, verecek, kredi borçları gibi konular gündeme gelebilir gözüküyor. Özellikle riskli yatırımlar yaparken biraz daha temkinli olmakta, da, sakin olmakta fayda olacaktır. Bununla birlikte kova burcundaki de, buraya bir desteği var. 7. evinizden bir destek göreceksiniz. Demek ki ikili ilişkiler anlamında, aşk hayatınız anlamında, partneriniz veya ortağınız anlamında destek gördüğünüzde bir süreçtesiniz. Aynı zamanda Koç burcunda ciddi bir gezegen yığılması söz konusu. Koç burcu sizin haritanızın 9. evini yönetiyor. Seyahat trafiğiniz olabilir bu, süre, bu süreçte çok fazla insanla diyalog halinde olabilirsiniz bir taraftan hani bazı farklı meşgaleleriniz eğitimleriniz, hukuksal gündemleriniz dediğim gibi gidilmesi gerek gezilmesi gereken yerlerde gündemde olabilir Dolayısıyla bu konu bir aşksa veya bir yatırımsa desteklendiğinizi bilin ancak muhtemel risklere de açık olun derim Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza görüşmek dileğiyle hoşçakalın Merhaba sevgili Başak Burçları, Yay Burcunda meydana gelecek olan Dolunay Haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. E, bu Dolunay ile beraber dördüncü ev, onuncu ev e, aynı zamanda tam karşınız 7. evinizdeki Neptünle beraber bir tek harici kalıp oluşuyor biraz zorlayıcı neden? Çünkü Haritanızın köşe evleri tutulmuş vaziyette. Evet dördüncü ev aile, yuva, evlilik e, bununla beraber köklü değişimlerle alakalı gündemleri getirir. E, bu noktada özellikle partnerinizin veya ortağınızın, muhatap olduğunuz kişilerin yeterince e, doğru düşünüp düşünmediğinden, sizi yanıltıp yanıltmadığından emin olmanız gerekiyor. Belki bir taşınma yer değişikliği veya kariyer değişikliği gibi gündemleriniz varsa e, ve bunu partnerinizin desteğiyle veya isteğiyle yapıyorsanız buradaki e, niyetin arkasını biraz kurcalamanız gerekebilir veyahut onun e, bir anlık duygusal reaksiyonuyla hareket etmemekte fayda olacaktır. Burada Satürn'ün desteği olacak bu dolunaya. Satürn 6. elinizden destek gönderiyor. Özellikle iş hayatınızla alakalı artık bir stabilizasyon sağlamak adına belki yardımcılarınız, belki size destek olanlar namına şanslı bir süreçte olacaksınız. Aynı zamanda Koç burcunda da bir hareketlilik var. Koç burcu sizin haritanızın 8. evini yönetiyor. Para giriş çıkışları çok fazla olabilir. Borçlar ödenecekler krizli durumlarla uğraşma halleri söz konusu olabilir. Eşten veya ortaktan gelecek mal, mülk veyahut giderlerle alakalı da gündemler söz konusu. Biraz daha çok eş veya ortağın gündemleriyle ilgilendiğiniz ama doğru ve makul davrandığınızdan da emin olmanız gereken bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili Başaklar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçlarım. Yay burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın Üçüncü evinde etkili olacak üç ve dokuzuncu ev aksı ki zaten Dolunay'ın haritasında da terazi burcu yükseliyor. Özellikle 18 derece civarında yükselen teraziyseniz doğrudan Dolunay haritasını yaşayacaksınız. O yüzden başlangıçtaki kısmı biraz daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Bilhassa terazi burçları adına konuşuyorum. Üçüncü ev, dokuzuncu ev bununla beraber altıncı ev. Burada haberleşme konuları, haberleşme trafiği, gündemler, dedikodular, iş hayatınızla alakalı, iş arkadaşlarınızla alakalı önemli gelişmeler ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Belki bir çoğunuz iş haberleri bekliyor olabilir, iş teklifleri bekliyor olabilirsiniz. Belki size yardımcı olacak insanlardan haber bekliyor olabilirsiniz. Artık bu haberlerin netleşmeye başladığı bir süreç ancak burada özellikle 6. elinizdeki Neptün, ee, sizi beraber çalıştığınız insanlar konusunda uyarmak istiyor. Yani bu kararları alırken onların e, görünenin arkasında farklı niyetler olabilir veyahut belirsiz olabilir, sesli bir durum olabilir. Bu ihtimali de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu dolunaya satürnün bir desteği var. Satürn 5. evinizden destek gönderiyor olacak. Bu bağlamda özellikle yaratıcı projelerinizin, fikirlerinizin sizin yanınızda olacağı, aşk hayatınızla alakalı sağlam ve köklü dönüşüm ve değişimlere açık olacağınız bir süreç söz konusu olabilir. Uzun vadeli yatırımlarınız olduysa geçmişte bunların mükafatlarını almaya başlayabilirsiniz. Koç burcunda da aynı zamanda olarak bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Sizin 7. evinizde özellikle 7. ev konuları partner, ortak, eş, onların hayatındaki gündemler, evlilikle alakalı gündemlerde bir hareketlilik var. Bir taraftan da bu durumları çözmeye, onunla alakalı problemleri halletmeye gayret gösterdiğiniz bir süreç gibi. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Yay burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. İkinci ev, sekizinci ev ve beşinci ev aksının hareketlendiğini görüyoruz. Bu özellikle parasal gündemlerin ön planda olacağını gösteriyor. Kendi kaynaklarınız, kazançlarınızla alakalı bir durumun kapanması, bir konunun netliğe kavuşması söz konusu olabilir. Ancak burada 5. evdeki Neptün'ün buraya kare görünümü özellikle yatırımlarınız, riskli yatırımlarınız alanında veya kendinizi şanslı hissetmiş olduğunuz alanlarda biraz daha temkinli olunması gerektiğini görüyoruz. E Gösteriyor. Biraz hayal dünyasında yaşayabiliriz. Bu konuda aşırı risk almaktan geri durmalıyız. Ancak Satürn'ün 4. evinizden güzel bir kontağı ve desteği var. Özellikle eviniz, yuvanız, belki ev almak, taşınmak, aileden bir destek beklemek gibi gündemleriniz varsa buradan sağlam bir destek ve etki aldığınızı görüyoruz. Bunun yanı sıra Koç burcunda ciddi bir gezegen dizilimi olduğunu da söyleyeceğim. E, 6. evinizde bu da koşturmacalarınızın çok artı, iş hayatınızla alakalı birden fazla seçenek ve fırsat ile ilgilendiğiniz bir gündemi işaret etmekte. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Burcunuzda bir dolunay meydana geliyor. Ehaliyle 1. ve 7. eve etki altına alıyor. Bununla birlikte 4. evdeki neptüründe kare görünümü, özellikle evlilikler, ikili ilişkiler, yaşadığınız yerle alakalı gündemleri tetikleyecek gibi gözüküyor. Yaşadığınız yer, ev, ev alma, kontrat yapmak gibi gündemleriniz varsa lütfen iki defa düşünün, daha temkinli olun derim. Burada evlilik kararları bulabilirsiniz. Ee, Kira kontratları, taşınmak, yatırım yapmak gibi gündemlerle ilintili olarak alevi mevzularla alakalı durumlar biraz belirsiz gözüküyor açıkçası. Ancak satürnünde bu donlaya desteği var 3. evinizden. Demek ki yakın çevrenizin sağlam desteği ve iradesi yanınızda olacak. Aynı zamanda sizin kararlarınızın arka, arkasında durmanızda süreçte çok etkili olacak gözüküyor. Burada önemli bir anlaşma yapabilirsiniz, önemli bir sözleşme yapabilirsiniz, ciddi bir insandan bir teklif alabilirsiniz, sağlam bir yere giriş yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız alanların artık açıldığını fark edebilirsiniz sevgili yay burçları. Bununla birlikte Koç burcunda bir yoğunlaşma var. Beşinci eviniz özellikle çocuklarla alakalı gündemleriniz. Çokça yer edinebilir hayatınızda. Bununla birlikte aşk hayatınızla alakalı da aktif bir süreç sizi bekliyor olacak sevgili yaylar. Güzel bir dolunay süreci olmasını diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları yay burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın 12. evinde etkili olacak biraz tabii ki kontrolsüz bir alanda bizim arkamızı sırtımızı döndüğümüz bir alanda dolayısıyla bu noktada özellikle gizli konuların açığa çıkması söz konusu olabilir tam karşıda 6. evde güneş var 6. ev 12. Ev ve balık burcunun bulunmuş olduğu 3. ev aksında bir hareketlilik bir gerilim var. Burada bir takım bilgilere ulaşabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Bazı şeyler kulağınıza çalınabilir, sizden saklananlar, gizlenenler ön plana çıkabilir gözüküyor. Bununla beraber hayatınızda bir rutin değiştirmek, bir düzen değiştirmek, belki yeni bir işe girmek, belki hayatınızda yardımcı olacak insanlarla karşılaşmak adına da biraz daha temkinli olması gerekiyor. Duyduklarınıza da temkinli olun derim çünkü süreç farklı bir şekilde tezahür ediyor olabilir. Bu süreçte aynı zamanda Koç burcunda ciddi bir yığılma var. Koç burcu sizin haritanızın dördüncü evini yönetiyor. Bu noktada aile hayatınızla alakalı gerilimli günler veya aksiyonlu günler söz konusu olabilir. Belki bir taşınma, belki bir yer değişikliği, ailede yaşanabilecek önemli radikal kararlar ön planda gibi. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Yay burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 11. evinde etkili olacak arkadaşlar, sosyal çevreler, bunun yanı sıra hayaller, hedefler, idealler ve kariyer gelirleri alanınızda. Bu noktada 11. ve 5. evin aktif olduğunu ve balık burcundaki Neptün'ün 2. evinizden de bir kare görünüm yaptığını görüyoruz. Özellikle kariyer gelirleriniz, kazançlarınız ve harcamalarınız noktasında temkinli olunması yönünde bir uyarı mahiyetini taşır. Bununla beraber arkadaşlıkların gözden geçirileceği bir süreç var. Burada kim size ne kadar değer veriyor, kim sizin gerçekten yanınızda, kim siz düşseniz de sizi destekliyor, bunun farkına varacaksınız. Bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir ancak bu süreçte sizin algılarınızın da değişme ihtimali var. O yüzden daha temkinli karar almak faydalı olacaktır. Burcunuzdaki satürnün bu dolunaya güzel bir desteği olacak. Dolayısıyla sizin makul bir tavrınız ve tutumunuz olduğu zaman aslında süreci çok daha iyi bir şekilde yönetebileceğinizi görüyoruz. Siz e, uzun zamandır büyük bir olgunluğa eriştiniz. Hayatınızda yaşamış olduğunuz karmik değişimler, dönüşümler, zorlayıcı etkileşimler sizi belli bir tekamül seviyesine ulaştırdı sevgili kova burçları. Hal böyleyken e, durumu yönetmek size kalacak gibi gözüküyor açıkçası ve siz bunu e, başarabilecek yeti, yetiye sahipsiniz. Evet bir de Koç burcunda bir yoğunlaşma var e, Dolunay esnasında 3. evinizde. Yani iletişim trafiğiniz çok hareketli. Çok fazla kısa mesafeli seyahatlerde bulunuyor olabilirsiniz. Gün içerisinde çok fazla insanla diyalog halinde oluyor olabilirsiniz. E, bazen tartışmalar da yaşıyor olabilirsiniz veya yaşayacak olabilirsiniz. Özellikle trafikte dikkat dikkatli olmanızı ve kendinizi ifade ederken öfkeyle hareket etmemenizi tavsiye edeceğim. Güzel bir süre çalışın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Yay burcundaki dolunay haritanızın 10. evinde etkili olacak. Özellikle kariyer hayatınız, geleceğiniz, önünüzdeki yolculukla alakalı önemli kapanışlar ve tamamlanmalar söz konusu. 10. ev ve 4. ev aksın hareketli olduğunu görüyoruz ve bununla birlikte 1. evinizdeki Neptün'ün de bu dolunaya bir kare görünümü olacak. Burada tabii hayatımızın kritik alanlarının tetiklendiğini düşünecek olursak, özellikle kariyeriniz, geleceğiniz, aileniz, kendi kişisel isteklerinizle alakalı kararlar verirken, aşırı idarist olmadığınızdan, hayal dünyasında gezinmediğinizden emin olmanız gerekiyor. Bununla birlikte aynı zamanda Satürn'ün de bu dolunaya güzel bir desteği olacak Kova Burcu'ndan, sizin 12. evinizden. Bu da şunu gösteriyor, özellikle burada içsel dünyanız, ruhsal dünyanızla alakalı, o farkındalığınız, blokajlarınızı kırmış olduğunuz alanların size büyük fayda sağlayacağını, içsel bilgelerinize güvenmenizin gerekli olduğunu, rüyalarınızın, sezgilerinizin bu süreçte sizin için oldukça önem arz edeceğini ifade ediyor. Tüm bunların yanı sıra Koç burcunda da bir gezegen yılması var. Sizin ikinci elinizde özellikle parasal gündemler, parasal girdilerin, çıktıların arttığı da bir süreçtesiniz. Ee, bu kadar kritik kararlar verirken bu gündemlerle ilgilenmek, özellikle harcamalara dikkat etmek de önemli olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Yay Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay'a dair aktarmak istediklerimi elimden geldiğince desaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Hepinize güzel bir süreç diliyorum. Özellikle Haziran ayınız nasıl geçiyor? Satürn retroşun etkilerini hissetmeye başladınız mı? Yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Obiykus hesabı veya Obiykus adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Beni Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.